Tekrar beraberiz. Bıraktığım yerde, denklem veya fonksiyon olarak adlandırabileceğiniz zamanın pozitif olduğu, uzaklığı 16 t kare olan ve parabole benzeyen bir grafik çizmiştim. Sonra da, eğer uzaklığı biliyorsak, hız da uzaklığın zamana göre değişimidir demiştik. Hız, her zaman değiştiği için, eğime hesaplamak da yeterli değildir. Bu yüzden de türev almak gereklidir. Buraya kadar tamam mı? Güzel. Ben de fonksiyonun türevini zamana göre aldım ve hızı, yani 32 t'yi bulmuş oldum. Bu hız. Sonra da grafiğini çizdim ve bir soru sordum. Size eğer bu tip bir şey verildiyse, sadece bu verildiyse, nesnenin 10 saniyeden sonra ne kadar uzaklaştığını sordum. Başlangıç zamanının 10 olduğunu düşünelim. Nesnenin 10 saniyenin sonunda ne kadar ilerlediğini bilmek istiyorum. Uzaklığın türevi hız ise, Hızın ters türevinin uzaklık olduğunu biliyorsunuz ama şimdilik bunu hiç bilmediğinizi düşünelim. Öyleyse ters türevi alamadığınızı düşünelim. Hangi yolu kullanırsak 10 saniyede ne kadar hareket ettiğimizi yaklaşık olarak buluruz. Evet söylediğim gibi bunun grafiğini çizersiniz ve zamanın değiştiğini, hızın aynı kaldığını tahmin ediyoruz değil mi? Hızın burada olduğunu düşünelim. Öyleyse, kısa sürelik bir zaman değişiminde ne kadar uzaklaştığınızı, ki bu da saniyenin milyonda biri olsun, bu zamandaki hızla ortalama hızı çarparak bulabilirsiniz. Görsel olarak incelerseniz de bu olan dikdörtgen alanıdır, değil mi? Eğer 10 saniyede ne kadar hareket ettiğinizi bulmak istiyorsanız, dikdörtgenler çizip alanı topluyordunuz. Hayal edebilirsiniz, aslında etmenize de gerek yok. Bu dikdörtgenlerin tabanları ne kadar küçükse, o kadar çok dikdörtgen sığacak, değil mi? Ve toplamları da bize gerçekçi bir tahmin verecek. Bu dikdörtgenler vasıtasıyla iki şeye ulaşacaksınız. Bunun sayesinde eğrinin altındaki neredeyse doğru olan alanı ve 10 saniye geçtikten sonraki uzaklığı bulacaksınız. Onun tam sayı olmasına da gerek yok, o bir değişken de olabilirdi. Öyleyse bu cidden ilginç bir şey, birdenbire ters türevin eğrinin altındaki alana ne kadar benzediğini gördük. Aslında ikisi aynı şey. İşte buradan size belirsiz integrali öğreteceğim. Toplamayla aranız ne kadar iyi bilmiyorum ama ben e, hesaplamayı öğrendiğimde toplamayla aram hiç iyi değildi ve belirsiz integrali toplama olarak görebiliriz tamam mı? Şimdi bu sembolün neden sigma gibi göründüğünü biraz daha iyi anlayacaksınız. Ben bunu öyle görüyorum. Lütfen onu araştırın ki düzgün çizilmiş integraller görebilirsiniz. Bu örnekte belirsiz integralimiz zaman 0'dan zaman 10'a kadar olan toplamayı yapacağım t eşittir 0'dan t eşittir 10'a kadar. Evet, bu örnekte böyle yapacağım. Çünkü zaman 10 saniye dedim. Ve her bir noktanın yüksekliğini toplayacağım. Yani hızların toplamını hesaplayacağım. Peki hızın formülü nedir? Bu 32t'ye eşit. Ve sonra dikdörtgenlerin tabanlarına bakıyorum ve dt yazıyorum. İşte bu belirli integral. Matematik kitaplarına belirli integral pek yer almaz. Ayrıca toplamaya benziyor olması benim kafama her zaman karıştırmıştır. Bu dikdörtgenlerin hepsinin toplamı. Sanki onlar kesik dikdörtgenler. Dikdörtgen tabanlarını daha küçük yapıp daha fazla dikdörtgen elde edip sadece onları toplarsınız. Eğer integral hesaplamak için veya bir eğrinin altındaki alanı bulmak için bilgisayar programı yazacak olsanız, bilgisayar programı da bu hesaplamayı aynı bu şekilde yapardı. Fakat belirsiz integral der ki, Evet, dikdörtgenlerin tabanları, küçülttük, küçülttük, küçülttük ve alanları topladık. Ama hala daha küçük dikdörtgen tabanları var. dt sıfıra yaklaştıkça, bu dikdörtgenlerin sayısı sonsuza yaklaşır. Bunu sonra detaylı olarak anlatacağım ama yine de şimdiden integralinin az çok ne olduğunu anladınız değil mi? Neyse, soruya geri dönelim. Şu an elimizde belirli integral var. v ve, ve t eşittir 0'dan t eşittir 10'a kadar. Evet. Bu bize iki şey söylüyor. Bu bize t0'dan t10'a kadar olan eğrinin altındaki bütün alanı ve nesnenin 10 saniye sonra ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Değil mi? Çok ilginç. Belirsiz integral bize iki şey söyler. Alanı ve ters türevi söylüyor. Ters türevi zaten biliyoruz. Şimdi size başka bir örnek vereyim. Aslında yine bu örneği kullanacağım ama biraz temizleyeceğim. Evet. Çok dağınık olduğundan, bu örneği silmek daha iyi olacak. Bence bu, bütün bunları biliyorsunuz artık, evet. Tamam, belki de elimizde belirsiz integral var. Bunu da bulabiliriz. t saniyeden sonra bulabiliriz demek istedim. O zaman belirsiz integrali bulmak, bunu integrali çözmektir. O zaman soruyu çözmeye devam edelim. Evet, bazen belirsiz integrali bulmaya çalışırken, t'nin sıfıra veya t'nin t'ye eşit olduğunu vermezler. Sadece 32t dt sıfırdan 10'a kadar kaçtır derler, değil mi? Bunu da ters türevi bulup yaparız. Artı c'yi kullanmamıza gerek yok. O zaman ters türev 16t'nin karesi değil mi? Bu 1 bölü 2 t kare çarpı 32. Yani bu da 16t kare. O zaman bunu t eşittir 10'da ve t eşittir 0'da bulacağız ve aralarındaki farkı hesaplayacağız. Bunu 10'da hesaplayacaksak 16 çarpı 100'dür, değil mi? Bu, t eşittir 10'da hesaplanmış hali ve bundan, t eşittir 0'daki halini çıkaracağız. 16 çarpı 0, 0'a eşittir. O zaman, 10 saniyeden sonra 1600 birim gitmiş oluyoruz. Eğrinin altındaki alan da 1600. Bunu birkaç örnek daha yapmak için kullanalım. Açıkçası bu çıkarmayı neden yaptığımızı göstermek istiyorum. Bunu şimdi yapacağım. Evet, bunu genele uygulayarak göstereceğim. Bunu iki defa çizeyim. Birincisi uzaklık, ikincisi de türev için. Uzaklığın şu şekilde göründüğünü düşünelim. Herhangi bir uzaklıkta başladığımızı ve şöyle devam ettiğimizi düşünelim. Tamam? Evet, buna buna sadece 5 diyelim. 5 birimde başladık ve buradan ilerledik. Bu eksen zamana eşit ve bu birimde 5'e eşit olmasın çünkü s gibi görünüyor. Bu birim bu 5 birime eşit. Bu da uzaklık olan s. Evet ve bu arada vakit bitmek üzere. Evet buna bir sonraki sunumda devam ediyoruz. Hoşçakalın.